aldım başta boşnu arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum kendim bu konuda şey hissediyorum e, Tukan abi soran arkadaşlar yani normal bir insan nasıl hayvanını kaybettiğini nasıl hissediyorsa tabii ki de Tukan abi üzgün kötü hissediyor kendini. ama benim kendi tavsiyem e, biraz Tukan abi fazla şey yapmamak lazım Hani adam biraz kendine bırakmak lazım arkadaşlar adam bir acı yaşıyor e, şu an üzerine gidip de sürekli Çünkü bazı arkadaşları görüyorum sürekli anlıyorum seviyorsunuz önemsiyorsunuz şimdi şeyi sizde en az Sizde o kadar benimsiyordunuz mekanı cennet olsun ama biraz şey yapmak lazım arkadaşlar ağırdan almak lazım sürekli hani abi nasılsın iyi misin nasılsın işte profile sürekli yorumlar sürekli işte editler onlar bunlar kendini daha da kötü hissettirir böyle şeyler eyvallah iyi hisseder arkamda bir sürü insan var ama bir seviyeden sonra kendini daha da kötü hisseder biraz acısını yaşayıp ondan sonra kendine gelmesi lazım ee, ben mesela şu an editleri görüyorum bir sürü edit yapılıyor ben %100 tahmin ediyorum Tulkan abi Instagram'a bile girmiyordur oğlum çünkü her ne kadar e, insanlar bu kadar benimsesi de kendini kötü hisseder yani. O yüzden biraz bırakmak lazım. Kendi haline bırakmak lazım. Yani siz anlıyorum sizde de. haklısınız ama sürekli böyle üzerine gidip ya işte neden öldü? Açıklama istiyoruz falan Ar sakin olun. Tulkan abi zaten size açıklamada yapar, anlatır olayı. Bunların hepsini anlatır ama toplama siz topla. Bırakın bir adam arkadaşlar ya yani bir şey olsun adam bir kendine gelsin yani. Kendi menfaatin için konuşuyorsun. Adamı düşündüğünden değil. Sen ne ara bir hafta boyunca her gün yayın açtın. Adamın yayın açmayacağını fırsat bilip yayın açtın bir hafta boyunca. Ne orkutun çocuğu. Kodumun oğlu senin. Şerefini kediyeyim in şerefsizi. Ne kadar iğrenç insanlarsınız lan siz. Kodumun çocuğu. Harbiden sen şu yumruklamak lazım senin gibileri ya. Aptal. Daha kedi vefat etmeden önce ben zaten yedi gün yedi yayın yapacağımı söyledim yaramın kafası aptal saygısız yıkık herif öyle bir mentalitem olsa iki gün niye yayın açmayayım yavşak ne kadar iğren ben a**ına koyayım iki gün yayın açmadım bir sürü insan bana küfür etti sövde etti hepsiyle kavga ettim ne kadar saygısızsınız burada bir e, ekstrem bir olay var hayvan vefat etmiş oturup ben yedi gün yedi yayını mı düşüneceğim dedim. ne kadar iğrenç insanlarsınız siz oğlum sen nasıl hayat yaşıyorsun lan nasıl bir düşünce tarzı koy. Daha olayın hiçbir şeyini bilmeden etmeden konuşuyorsun bile. Aptal. Sen bu kafa yapısıyla çok yaşamazsın yani. Kerefsiz herif ya. Kendi menfaatini düşünüyorsun diyor. Geri zekalı. Bana kutun çocuğu. Oğlum ne kadar iğrenç insanlar var ya. Ben bu sosyal medyada ilerledikçe gerçekten insanların ne kadar aptal olduğunu görüyorum ya. Daha da iğrençleşiyorum. Daha da yani içimi sürekli böyle şey oluyor ya bu insan neden bu kadar kötü olabilir diyorum ya. Sen yaşam ne bileyim oğlum sen bu hayatta ne yapabilirsin lan bu hayatta bakış açısıyla. Aptal. Aynen koyayım. Şimşek vefat etti. ooo dedim. Ulan ne kadar işte vicdansız ve şerefsiz bir insansa. ooo dedim. 7 gün 7 yayın açılır ya dedim. Aptal. Geri zekalı beyinsiz. Daha kedi vefat etmeden önce ben zaten 7 gün 7 yayın yapacağım dedim Aptal beyinsiz. Ne kadar iğrenç insanlarsınız siz ya, ya Böyle insanların işte izlememesi lazım oğlum. Beni de izlememesi lazım Tuvkan abi de izlememesi lazım Hiçbir şey yapmaması lazım Bu adamlardan kurtulmamız lazım Git ne yapıyorsan yap da bırak bizi ya Aptal çocuk ya Salak insan bir bari laf edeceksin İlerisini gerisine bakar salak Ben o kafa yapısında olsam ama koyayım 2 gün boyunca niye yayınlarımı iptal edeyim Söz vermişim etmişim Olması gereken orada zaten yayın yapmamaktır Saygı duymaktır işte ölüye saygı göstermektir salak zekalı ya Ne kadar iğrenç çocuklar var oğlum ben harbi kafayı yiyeceğim bir ara ya İşte bu yüzden Bilmiyorum i̇şte... yani Eğitilmen lazım bu arada oğlum harbi söylüyorum bak Çok gerçek söylüyorum senin gerçekten Eee bir eğitime tabi tutulman lazım Yo ben onun için niye özür diliyorsun oğlum çocuk musunuz Kendi kendine zaten o yıkık hayatına devam etsin o adam Tabi yaratık ya yani. bildiğin yaratık oğlum insan değil o onu yazan O mentalitedeki adam zaten şey olamaz Normal bir insan olamaz Gerçekten çok içten söylüyorum bunu Allah harbiden yardımcın olsun bak çok ciddi söylüyorum. Çünkü bu bakış açısıyla gerçekten hiçbir şeyden mutlu olamazsın hiçbir şey yapamazsın sürekli böyle fitne fesat düşüncelerle. Benim burada kimseyi kendime açıklama gibi bir şeyim yok arkadaşlar harbi söylüyorum yani. Benim anamın babamın büyüklerin öğrettiği şekilde kendime düşen ve kendim olması gerektiğini düşündüğüm hareketi zaten yaptım anladın mı? Ama işte böyle bazı aptallar geliyor, çok biliyormuş gibi konuşuyor ya ona sinirleniyorum ben. Benim sinirlendiğim nokta o. Yani çocuk hiçbir şey bilmiyor. Muhtemelen zaten yaşı daha 18'den küçük. 18, 19'dur en fazla. Daha büyükse zaten daha da büyük sıkıntı. E çocuk hiçbir şey görmüyor. yayınına geliyor. 7 gün 7 yayın yazısını görüyor. Diyor ki aa. Bu böyle bir fırsat doğmuş. Böyle bir şey yapıyor. Halbuki... <gülüyor> Olayın bununla alakası bile yok Hiç alakası yok Biz zaten 3 gün önceden 4 gün önceden daha e, Bu olaylar olmadan önce Kedi vefat etmeden önce zaten Biz böyle, böyle bir şey yapmışız Üstüne 2 gün yayınımızı iptal etmişiz Zaten kendimiz e, bir şekilde Olması gereken şeyi yapmışız Ama bu adam o kadar çirkin ve iğrenç düşünüyor ki e, Böyle bir şey olduğuna Kendini ikna edip sana Laf sokmaya çalışıyor ama yani Vız gelir tırıs gider sen kendi kendine Konuş devam et Yo Yega zaten kardeşim ee, olayı bilmeyip de bana ana bacı küfür eden olduğu Bir sürü küfür eden olduğu, hakaret eden olduğu Senin sikiyim amın a**'ımın çocuğu Söz veriyorsun tutmuyorsun etmiyorsun hepsine kavga ettim oğlum zaten Çünkü ben neyin doğru olduğunu biliyorum Allah şükür Anamdan babamdan büyüklerimden doğru eğitimi aldım Neyin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum Hepsine de küfür ettim hepsine de kavga ettim Anladın mı? Ondan sonra özür de diliyor kendince konuşuyorlar ediyorlar Mesela olayı bilmeyen adama da olayı da açıklıyorum düzgün bir şekilde Ama işte İnsanların ne kadar iğrenç ve aptal olduğunu görünce de insanın gerçekten morali düşüyor çünkü Ben ne yapıyorum diyor aynakoyim yani Bu adam belki de seni 6 aydır izleyip seni Şey yapıyor işte o çok iyi abi Ufff efsane seviyoruz falan hani O adam beni izlememesi lazım da işte kurtulamıyorsun da böyle tiplerden Ne dava açacağım oğlum O bana küfür ediyor Ben ne ona küfür ediyorum Ama aynakoyim çocuğuna niye küfür etmeyeyim ya Edeceğim tabi abi ne davayla mı burada orada ha, Ciddi bir şey olur Harbiden beni sinir eder. o çocukla yüz yüze buluşmak için dava açarım. Ama normalde ben de söver geçirim. yani çok öyle davayla falan uğraşan bir tip değilim. Çok ciddi bir olay olmadıkça. Yapacak bir şey yok arkadaşlar artık bir şekilde böyle yavaş yavaş bu tarz insanlardan işte tepkimizi koya koya kurtulacağız. Yani düzgün bir şekilde ya önemli değil abi. Enerjimizin düşmesi moralimizin düşmesi önemli değil. Böyle insanlarla yüzleşe yüzleşe Kutulacağız. Görmezden gelerek olmuyor anladın mı? Belli bir süre görmezden gelmeye çalışıyorsun ama belli bir süre sonra da e, görmezden gelmeyle olmuyor. Olmuyor yani yapacak bir şey yok. Aynen kitle büyüdükçe yavaş yavaş zaten böyle gerizekalı beyinsizler geliyor. Ona da yapacak bir şey yok. İşin kötü yanı bu tür insanlar çoğalıyorlar çünkü e, gittikçe eğitimimiz de düşmeye başlıyor kardeşim. Eğitim dediğim bu arada şey değil benim. Üniversiteye gir oku öyle böyle değil yani yavaş yavaş kendi kalitemiz düşmeye başlıyor. Bizim kalitemiz düşmeye başlıyor yani. İnsanlar belli başlı şeyleri umursamamaya başlıyor. İşte belli başlı kültür geleneklerimizi umursamamaya başlıyoruz. İşte aile içi eğitimler azalmaya başlıyor. İnsanlar çocuklarını umursamıyor. Doğrayım ne bakıyorsa yesin. Ahlak eğitimi aynen öyle şeyler yavaş yavaş azalıyor. Yozlaşıyoruz kısacası aynen öyle. İnsanlıktan çıkıyor yani bazı insanlar. Yapacak da bir şey yok. Abone modu açabiliriz bu arada. Bu yüzden kitle büyümesini istemedim. Ya ben rahatsız değilim kitlemin büyümesinden. Gayet de eminimdum. ne kadar güzel insanlar da geliyor. Yani mesela... Burada biz kötüyü görüyoruz ama mesela Bir akşamda yatakta uzanırken dm'e bir bakıyorsun Sana bir adam bir mesaj atmış diyorsun ki lan Ne kadar güzel bir şey yapmışım Anladın mı o yüzden Öyle şey yapmayacaksın Her zaman kötü yanından bakmayacaksın Hep iyi taraftan bakacaksın ama Kötü tarafı da her zaman gözlemleyip bir gözünün önünde bulunduracaksın e, Kötüyü görmezden gelerek olmaz yani E tabi normal olarak 300-500-1000 izlenirken Böyle şeylerle çok karşılaşmıyorduk Tek tip tipler geliyordu ama ya bunlarla müdahale ede ede, ede yapacağız. Müdahale ede ede. Abi sen sever ki annem yanındaydı. Kusura bakma kardeşim Vallahi ya. Hakkını helal et. E ona da engel olamam ki ne yapayım. Reis bunlar senin yayın yapıp eğlenmeni kıskanan insanlar. Boş verelim. Boş verelim. Devam. Oğlum bak şeyde şey benim derdim yok. Adam bana ee, laf etsin, küfür etsin. işte kendi kendine konuşsun. Ama böyle hassas konular üzerinden kendi kendine teori üretip kendi kendine saçma sapan böyle... Kendini dahil sanıp bir şey görüp abi bu böyle bu böyle deyip böyle gerçekten önemli konular üzerinde konuşunca ben ona sinirleniyorum. Yoksa normalde gelsin burada söylesin etsin. Eee vız gelir tırıs gider ama ince konularda yapılmaması lazım böyle şeyde. Burada hassas bir olay var aptal ucu herif. Tabi zaten arkadaşlar neler neler görüyoruz neler neler yani yavaş yavaş ben de iki yıl oldu. iki yılı geçtik iki buçuk yıl oldu neredeyse yanlış mıyım? 19, 20, 21, 22, evet iki buçuk yıl oldu. İyi, biz de az çok bir şeyler gördük. Adam amanakoyim Instagram'da senin yapmadığın bir şey yazıyor. Çocuğun teki mesela geliyor. Konuşacağım bu konuda mesela. Çocuğun teki geliyor. Benim hakkında bir paylaşım yapmış Diyor ki bu orta bu çocuğu bitçi değil mi? Bu bitti orta çocuğunu paylaşma. Çocuğa özelden e, yazıyorum. Diyorum ki böyle bir şeyde hiçbir zaman adım geçmedi. Hiçbir zaman böyle bir şeye adım atmadım. Hiçbir zaman... Böyle bir olayla beni göremezsin. Sen bunu nereden uydurup da nereden böyle bir şey yazabiliyorsun? Ama <gülüyor> koyduğum diyorsun tamam mı? Yavşak diyorsun sen bana nasıl iftira atabiliyorsun? Yani olmayan bir şey üzerinden nasıl konuşabiliyorsun diyorum. Ben bu olaylar yokken bile bana anonim bit atılırken atan adama küfür edip yayınımdan yollayan adamım diyorum. Ben harama eriz atacak adam değilim diyorum. Sen bana bu iftirayı nasıl atabiliyorsun diyorum. Ya direkt mesaj şu. Ya kankam kusura bakma. Bak direkt bu kankam kusura bakma ben seni şununla karıştırdım. Ondan sonra diyorsun ki be gerizekalı sen emin olmadığın bir olay hakkında bana bu iftirayı atıp beni lekeleyebiliyorsun da. Ondan sonra burada özür dileyip mesajını silip siktir olup gidiyorsun sen nasıl bir insansın diyorsun. Ya işte bir de üste çıkmaya çalışıyor işte kusura bakma dedik hata yapmışız diyorsun ki o zaman dikkat edeceksin. Araştırmadan laf etmeyeceksin diyorsun tak engelliyor. İşte, sosyal medyanın özeti sosyal medya bu. Adam kendi kendine konuşuyor, kendi kendine sana iftira atıyor. Ben o mesajı görmesem o orada kalacak. E herkes sana öyle iğrenç bir itamda bulunacak. Bitecek, gidecek o olay. Görmesem yani. Allah'tan görüp müdahale ediyoruz. Müdahale etmesek e bitti amına koyayım. Adam bir lafıyla senin adını şeye dolandırıcıya çıkarıyor, hırsıza çıkarıyor. Bu kadar iğrenç yani sosyal medya.